Merhaba arkadaşlar. Evet, gelenleri kabul ediyorum hala derse. Merhaba hocam. Merhaba var. Nasılsınız? Görüşmeyle. Hocam ilk defa katılıyorum. Önceki dersi yaptım. <gülüyor> ha öyle mi? <gülüyor> tamam, hoş ha, geldin. Benim dersi ödevlerimi yaptım. <gülüyor> tamam, süper hoş geldiniz peki gelenleri yine ben da, e, kabul ediyorum şu an derse bir iki dakika daha sanırım katılan olacak siz nasılsınız hocam ben de iyiyim teşekkür ederim teşekkür. evet bugün okulda yoğundu dersler arkasından şimdi <gülüyor> siz var peki ee, ben kameramı kapatsam bir sıkıntı olur mu sizin için olmaz sesim geliyor mı? Peki, bu hafta e, bu metni okuyacaktık, evet. A short story extract ve alıştırmalarına bakacaktınız. Yaptınız mı peki? Şey gibi, araştırmaları yaptım. yaptım. Süper. Aha. Ben de yaptım hocam. Bakmaya çalıştım biraz. Tamam. Yani şöyle, siz hazırlıklı gelirseniz bizim için daha e, verimli bir ders geçer. Öyle söyleyeyim. Peki. O zaman şöyle bir beraber bakalım. Şimdi sizden ne isteyeceğim onu söyleyeyim. Önce buradaki vokabularayı bir eşleştirmenizi ve kelimelerin anlamlarını isteyeceğim. Türkçelerine. Ee, daha sonra metni okuyacağız. Metni okuduktan sonra yani bir sayfa, bir buçuk sayfa kadar metni okuduktan sonra da e, sizlere biraz süre vereceğim. Mesela bir 10 dakika ya da 10 dakika yeterli, 10 dakika kadar bir süre vereceğim ee, ve sizin kendi cümlelerinizle ne anladığınızı yazmanızı isteyeceğim. İngilizce anlatan ama Türkçe değil. Yani çok basit düzeyde şeyler de olabilir, hiç fark etmez. Yazın, yazman için, yazmanız için zaman vereceğim ve arkasından e, bizimle beraber paylaşacaksınız. Tamam. Reyhan'ın mesajını okudum ben şu an. Ee, mikrofonda bir sıkıntı varmış. Okey, sorun yok. Hocam, ben... sesini tam alamadım. Yapmamız gereken şey tekrar söyleyebilir misiniz? Tamam, şimdi söylüyorum. Şu an net geliyor mu sesim? Evet hocam, şu an alıyorum. Tamam. Şimdi ilk başta e, reading'e başlamadan önce bu kelime eşleştirme alıştırmasını yapıyoruz. Arkasından metni okuyacağız beraber. Hatta böyle birkaç kişi isterse her paragrafı birisi okusun ki telaffuzlarınızda da bir sıkıntı varsa destek olabileyim o anlamda da arkasından size 10 dakika süre vereceğim bu metinden ne anladıysanız kendi cümlelerinizle 4-5 tane cümleyle özetlemenizi isteyeceğim yani ne anlatıyor asıl mesajı ne gibi özetlemek gerekirse ne anladığınızı bana 4-5 cümleyle özetleyeceksiniz anlaştık mı? tamam tamam daha sonra da diğer alıştırmalarını yaparız, testlerini yaparız ve e, bugünlük bitiririz. Peki bakalım. Read a section from a short story to practice and improve your reading skills. Before reading, do the preparation task first. Then read the text and do the exercises. The first one, vocabulary and definitions. Match yapmamız gerekiyor. Eee... Birincisi, Roddy, an atlas, to squint, to flick, a patch, rebellious, a hoof, to shift. Bunların Türkçe anlamlarını bana söyleyecek var mı aramızda? Mesela... Söyle, söyleyeyim hocam. Evet, Roddy... Hayırlı mı hocam? E, kanlı, al kırmızısı gibi bir şey ya, Doğru. Kırmızı. E, kırmızı, kırmızımsı gibi bir şey değil mi hocam? Tırmızı tonları, evet. Ha, tırmızı tonları. Ha. Atlas harita kitabı. Hı ha hı. Hı ha hı. -ha. Harita. E, Tuskaint şaşı bakmak veya tam... Bakma alakalı değil mi hocam? Şaşı bakmak. Şaşı bakmak. Bir çok şey var. E, Anlamlar tabii sözlükle. Gözlerini ha -ha. kısmak olabilir mi? Ha, gözlerini kısmak, kısıp bakmak olabilir mi? Aynen aynen. Sufilik, ani hareket ya da parmak şıplatmak gibi. Evet, parmak şıplatmak. Epeç, yama. E, <gülüyor> Telefuzunu tam yapamayacağım hocam. Debeliyoz. Debel İsyan, asi hı. isyankar, isyancı. Evet. Ehu, e, toynak bu atların şeyleri. Su şifte değiştirmek, işte yön değiştirmek gibi. Tamam. Gayet güzel. Teşekkürler. Hocam e, ben evet. yeni girdim de bu kaçıncı metindi hocam? Paragraf. Bu ikinci metin. Tamam hocam. Kusura bakmayın. <gülüyor> Yok estağfurullah. İkinci metin. Yani şey A short story extract. Tamam hocam. Sağ olun. Tamamdır. Peki bakalım şimdi kelimelerin anlamlarına genel olarak ilk aklımıza gelen ya da sözlükte ilk karşımıza çıkan anlamlarına baktık. E, eşleştirme yapmamız gerekirse. Mesela Rudy. Ne dedik Rudy'ye? E, kırmızı reddish olması. Kızarması. A reddish color. A reddish color. E şıkkı değil mi? Bir E evet. olacak. Evet. Yani kırmızıya dönük bir renk diye tarif etmiş. En Atlas. A book of, of maps. A book of Maps harita kitabı atlas diye de Türkçe'ye zaten atlas diye de geçmiş <gülüyor> e, yani o da e, hangisi oluyor a, bu, bu Book of Maps ne oluyor? 2D üçüncüsü squinting oh, a. a yes to a. almost close your eyes to almost close your eyes often because of a bright eyes <gülüyor> yani e, parlak ışıktan dolayı gözleri kısıp de bakmak <gülüyor> Göz, göz kamaşması diyebilir miyiz hocam? Evet, göz kamaşması ve e, to almost close your eyes dediği, almost dediği neredeyse gözünü kapatmak. O kadar kısmış ki. Heh. Gözlerini çok kısmak anlamında kullanıyoruz. E, bir sonraki click be. Is small are B Be yeah. mi? Tamam, şey şey bir şey sarılmayayım. Small are bir değil mi? To move, evet, belki... to move something suddenly. Move something suddenly. Hızlıca yer değiştirmek, hızlı hareket etmek. O mu? bence C'ye yaptım. Birinizde a small array yaptınız. Peki, bakalım o zaman bunu bir köşeye bırakalım. Bakalım. Ee, hangisinde kaldık? A A patch. 6, 6, a patch. A small area E small area. Sanki bu buraya biraz daha uygun gibi. Aa hocam evet. ben dörtü iyi sanıyordum. Ben dördü B yaptım bu arada. Yani move suddenly. Move something evet. suddenly. Small evet. Small something suddenly yaptım dördü. Ben B sanıyordum pardon. Tamam. O zaman öyle düzeltelim. Dördü B yapıyoruz. Hı -hı. Beşi Hı -hı. de o patch olanda. e small area. Yani evet. o patch yamadır değil mi aslında? Küçük bir parçadır. Aha razı gibi. Yani şöyle düşünün. Mesela patch, patchwork diye bir şey var ya Türkçede. Hı hı. Aslında Türkçe değil. Tamamen yabancı ve hanımların el işi olarak yaptığı bir şey bu. Farklı farklı işte e, kumaşları birbirine eklemeyle yapılan bir şey. Hı hı. Kırk yama değil mi hocam? Kırk yama aslında. Hah Türkçesi. İşte ondan tutun. Mesela ısımalar ya. Küçük küçük alanları birleştirerek, küçük parçaları birleştirerek. Yani şunun için söylüyorum. E, aklınıza kelime tutmak için bazen ezber yapmak işe yaramıyor. Ama şifrelendirirseniz kafanızda biraz daha böyle e, akla yatıyor. Yani unutmuyorsunuz. Hocam e, bu metinle alakalı bir anlamı değil ama leke anlamı da var sanırım değil mi? Peçin. Evet. Evet, peçin öyle bir anlamı da var. tamamdır. Peki, rebellious. Yani ker. J. Ya, yani, yani. ya. ya? G. G. fights against gale. Demin Fights against. Okay. Fights against authority. Demin yönetime karşı eee Savaş savaşmak. Savaş ya da oradaki tam olarak savaşma değil de mücadele etmek anlamı. Yani. <Gülüyor> Yönetime karşı mücadele vermek ya da savaşmak diyelim. Yani G olacak. 6. 7. A who? H. The hard part of a horse's food. Evet. Yani o, ne dedik? Toynak dedik ona. The hard part of a horse's food. Evet. To shift ne kalıyor? A. Move to a position. Move to a position. To move to a position. Evet. Bir duruma geçmek. Peki. Gayet güzel. Herkes ödevlerini güzel. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Peki şimdi şöyle yapalım. Ee, i̇lk kim okumak ister? Ya da ben buradan isim isim söyleyeyim mi? Mesela bir paragraf bir paragraf. Diyelim ki semle başlayacağız. Carter came by later'a kadar işte. 3-4 satır birisi okuyacak. Sonra başka birisi okusun. Hocam <gülüyor> siz isim isim söyleyin isterseniz. Karışmasın. Tamam karışmasın. Böyle sırayla gidelim. Ee, o zaman önce Beray mesela. Benim yerden <gülüyor> okuyorum. Tamam hocam. Hadi hocam telaffuzda sıkıntı olabilir şimdiden özür arkadaşlar. Zaten sıkıntı varsa düzeltelim. Yani sen tamam. bütün metni bitirdikten sonra, o paragrafı bitirdikten sonra ben telaffuzla ilgili sıkıntı varsa söyleyeceğim. <gülüyor> tamam. Bölmeyeceğim yani. Hadi bakalım. Tamam, bakalım. tamam başlıyorum. <gülüyor> Sam squinted against the sun at the distant dust trail, wrecked up by the car. On its way up to the big house, the horses kicked and flicked uh, their tails uh, at fly, fly, flies, fly. and not caring about uh, their uh, owners' honor, uh, first is in the month, uh, Sam waited. Uh, Mr. Carter didn't uh, come out here unless he had to, which uh, was just fine. Bay Sam. Hmm. Uh, the more he kept out of his uh, boss's, boss way the longer he had a job. Tamam. Peki teşekkürler. Ufak ufak ben hemen düzelteyim evet, öyle düzelteyim. olduğunu. Tamam. tamam. Örneğin. Mesela sen sequented sequented tamam. against Tamam. Daha sonra distant dust trail orasında bir sıkıntı yok. Ee, okuduğun başka hangisi vardı? Mesela flies kelimesi vardı. Like it. Uh -huh. at flies. Ee, tamam. Sonra unless unless Aynen. diye de okuyabilirsiniz. Unless diye de okunabiliyor. Tamam. Ee, ardından The more he kept out of his bozels way. Bozel's, sanki z gibi çıkıyor aslında. Ha. Way. Tamam. The longer He would have a good job. Would değil mi evet. hocam? Aynen. Would. have. hı. Uh -huh. tamam. Hocam onu bir de şık nasıl okuyoruz? Hip yani. It had. He had diye okuyoruz. Böyle D ile bastırarak T ile D arası gibi bir ses. Uh -huh. He had a job. Teşekkürler hocam. Tamam ben teşekkür ederim. Böyle daha verimli olacağını düşünüyorum sizin için. Uygun mu sizlere? Ha, bence güzel olur. Uygun hocam. Uygun hocam. Gayet evet, güzel. Tamam. Peki. O zaman devam edelim ikinci kısımdan. Carter olana Gökçe Nur evet. mi? Tamam, tamam hocam. Hocam metni biraz yaklaştırabilir misiniz? Hemen Ekinci. yaklaştırayım. Ha buraya yazmışsınız. Evet şu an gördüm. Şöyle nasıl? Oluyor? İyi hocam, teşekkür ederim. Heh, teşekkür ederim. Hadi bakalım. Tamam. Carter came by later while Sam was chopping wood. Carter lifted his head as, he, as if he were waiting for an appointment with the town priest, and then removed it completely as if he were talking to his mother. He pulled out a pile of paper from his back pocket and held it out. Gayet güzel. E, hiç zorlandığım bir kelime de yok zaten orada. Değil mi? Evet. Evet. Gayet güzel okudun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tamam. Şu arayı ben okuyayım iki satırı, sonrasını e, Ayşe Yalçın'a söyleyeceğim. Benden sonra Ayşe devam etsin. Don't pick up your mail often, do you? Sam took it without a glance and dropped the envelopes onto the bench. Ne Never'dan başlayarak Ayşe Yalçın. Uh, never he replied and waited for Carter to say why he was here. The fact it was uh, was Carter's nose was no explanation and they both knew it. Carter twisted uh, his head round and round, blinking his lips and clearing his throat. throat. Peki, gayet güzel. Ee, ufak tefek iki tane şey var sanırım. Explanation kelimesi. Değil mi? Bir orası uzun geliyor belki ondan. Evet. Carter's house was no explanation and they bought me with Carter twisted his hat round and round. Yani twice demek yerine twisted daha doğru olur diye düşünüyorum. Tamam. Peki güzel. E, nice work. Fixing those fences he that finally. Ben okuyayım burayı sonra size şey yapayım. Arka sayfada söyleyeceğim. I'll be back. ''I'll be back'' mesela ''I'll be'' okumuyorum da ''I'll'' deminki hani ''would have the old will ''I'll be back to the beginning soon'' Sam said. ''It wasn't a complaint. A fence that took a year to repair means another year's work to the man who did it well. Won't you ever want to take a holiday?'' Peki, geliyorum diğer tarafa burayı kim okusun? Ayşe Karamantoğlu. başlıyorum hocam. Hadi başla bakalım. And back out in the A piece even people like Carter to escape from escape was and he -huh. back. Güzel. Devam edeyim mi? Yok, devam etme. Gayet iyi. Teşekkürler. Peki, sonra Dilyarhan Ayupova var. Var mı? <gülüyor> Peki, Fatma Serim. Evet. Uh, Mr. Carter wiped the sweat from the back of, the, uh, of his neck. Uh -huh. uh, the damp patches on his shirt drived together like shapes in an atlas. His skin was already turning roody in the June sun. Otherwise, he had uh, the indoor tan of a man that made money while other people uh, did the work. Uh -huh. Gayet güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum hocam. Uh -huh. Götçe Nur. Ben okumuştum hocam. Tamam, konuşmuydu. Her listedeki sıra değişiyor sürekli o zaman. Tamam, dur. Sen okuduysan aklıyorum senin. Kader. Okuyorum hocam. Tamam. Uh, I brought my son with me on this trip. Uh, he has had some trouble at school. Mr. Carter's eyes flicked up, uh, blinked rapidly and then shift back to the uh, head occupy, occupying his hands. Not much trouble out here for a young boy. Uh, he attempts uh, a laugh but it came out like a dog's bark. <gülüyor> güzel, teşekkürler. Occupying kelimesi belki düzeltilirse. Blinked rapidly ve occupying. Gayet güzel. Peki, okay. teşekkürler. Ee, son kısımda Osman Yılmaz. Ee, hocam ben hazırlanamadım da okumasın bu tamam. hafta, kusura tamam. bakmayın. Tamam, peki, önemli değil. Ee, Rümeysa? Okuyayım hocam. The two men looked to, towards the north end of the property, stretched as far as uh, the eye could see, given the fences were barely visible from where they stood. However bored and rebellious attain a age boy might get, it wasn't possible to escape on foot. Sam looked at the biggest of the horses, uh, kicking at the ground with his, uh, its heavy hull. Could uh, the boy ride, he wondered. Uh, there was a whole lot of trouble A good rider could get into a tier miles away from anyone but maybe there was even more trouble for someone who knew nothing about horses and wanted to get away from his father. Gayet güzel. Seninki biraz uzun oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam. Peki teşekkürler. Şimdi şöyle yapıyoruz. 10 dakikamız var. 10 dakika içinde bu okuduğunuz metni zaten indirmişsinizdir diye düşünüyorum. Sistemde yüklü. 10 ee, dakika içinde okuduğunuz metni kendi cümlelerinizle 5-6 e, cümle de olsa. Yani çok yüksek zaten şey beklemiyorum. Çok aman aman böyle gramer kuralları çok her şeyi yerli yerinde olmasa da olur. Ne kadar anladıysanız özetlemenizi istiyorum. Tamam mı? 10 dakikanız var. Bu 10 dakikadan sonra da diğer alıştırmaları yapacağız. Hocam özetleyip size mi anlatacağız? Yazacağız mı yoksa? Evet siz not alırsanız e, sevinirim. Yani, hı hı. Tabii tabii yazın. E, yazdıktan sonra herkes ne anladığını bana söyleyecek. Yani aldığınız tuttuğunuz nottan bana özetlerinizi söyleyeceksiniz. İngilizce özetlemenizi istiyorum ama oldu mu? Hocam ilk cümleyi biraz açıklayabilir misiniz? Ben kelimeleri bulduğum halde tam anlayamadım onu. E şöyle, e şimdi o zaman birebir çeviriye geliyoruz. Çeviri hmm. yapmaktansa şöyle istiyorum ben. Genelinden ne anlıyorsanız. Hmm. Yani her cümleden birer birer değil ama her hmm. paragraftan mesela ne anladıysanız genel olarak onu notalım. Tamam Onu hocam. tartışalım olur mu? Tamam hocam. Tamam Bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Ben 10 dakika sürenizi başlattım şimdi. Bitiren var mı herzamın? İki dakika daha önce. Tamam. Bitirme var zaten bir. Dört beş dakika daha. Ben bitiremiyorum ama herhalde epey basit olmayacak. <gülüyor> Olsun. Ee, şey yapabiliriz yani alabiliriz. Herkesin bitirmesini bekleyelim sonra bitirenlerden alayım. Tamam. Peki bitirenlerden kim söylemek ister? E, Chatbaktan yazanını gördüm. Reyhan'ın yazdıklarını gördüm. Gayet iyi. Mikrofonu açılmayanlar oradan yazarak da paylaşabilir. Hocam ben söyleyebilirim. Evet. Ama önceden de not almıştım ben. Biraz. Tamam Kader, söyle. E, tüm, para, tüm metni değil mi? Tüm metinle ilgili. Tabii, tüm metinle ilgili tamam. anladıysan aklımda kalan. Tamam. Aradaki adından yardım alacağım. Tamam. Um, the farm's uh, owner is uh, Mr. Carter. Uh, Mr. Carter came uh, to uh, came to farm uh, after mo after months um, because uh, of he had uh, he had to. Um, his uh, his horses uh, didn't care about um, his uh, visits. Um, also, uh, there is a, a Sam. Sam is uh, Mr. Carter's employee, employee, um, and uh, he is uh, glad to be uh, here. Mm -hmm. uh, while uh, while Sam was uh, cutting uh, wood, uh, Mr. Carter came. Uh, Mr. Carter uh, took out um, a lot of paper. Um, A lot of paper uh, from uh, his uh, back, uh, pocket, back pocket. Back um, pockets They are um, they are Sam's uh, mail. Uh, Sam uh, didn't uh, care about uh, uh, this paper. This paper. Um, um, Sam. Uh, Sam was uh, fixing um, fixing fans. Um, and Mr. Carter, uh, Mr. Carter said, um, Mr. Carter said, um, don't, uh, don't want, don't want to go holiday. Uh, Sam, um, Sam has, um, uh, Sam has some, uh, some reality in his life. In his life, uh, if he go to holiday, uh, he will uh, he will not uh, back to um, he will not uh, come back. Come back. Um, Mr. Carter uh, brought uh, his son um, uh, to here because of uh, his son uh, some uh, problem. Uh, At uh, school, uh, maybe uh, uh, Mr. Carter thought uh, maybe um, this trip uh, will uh, good for uh, his son. Mm -hmm. uh, I am not sure. Uh, I guess the um, Carter's son um, escaped with uh, one of uh, horses. Um, because of uh, he want to uh, he want uh, to escape from uh, his uh, father uh, that's all okay thank you beniz güzel teşekkürler başka bir şey söylemek ister fatma <gülüyor> <gülüyor> uh, some realized that mr carter uh, has arrived uh, after a long time and uh, the owner of the farm is mr carter uh, and uh, he gives a mail to him uh, before saying anything uh, uh, at, uh, and finally uh, he said the main course of coming uh, the boy um, lived some problems at his school and uh, at the end of the story something uh, the boy Um, might read the horses without experience. Any experience. Hı -hı. Gayet, evet. Biraz daha kısa ve öz olmuş. Evet. Gayet evet güzel. Yani kendi anladıklarınızla aktarabilmenizi zaten amaç. Gayet güzel. Gökçe Nur. El kaldırıyor diye gördüm. Ha, ama evet, evet. Pardon <gülüyor> hocam. Pesi açamadım da. Bazen takılıyor ya yanlışlıkla mı bastım? acaba? Evet. Yok, ee, tamam okuyorum. Ben geniş zamanla e, özetledim ama olur mu? Tabii ki olur. Yani tamam. genelde özet yaparken e, geniş zamanla söylemeniz daha doğru olur aslında. Hmm, ama tamam. şey, bu olay geçmişte yaşanmış bir şeyse okuduğunuz metin. E, simple past'ı hmm. anlatsanız da olur. Ama geniş zamanla da özetlenir. <gülüyor> tamam. tamam. Mr. Carter is the owner of the farm. He visits the farm after 10 months. Months. Sam is a worker in the farm. He doesn't go anywhere. He is always at the farm. Mr. Carter's son has some problems at school and Mr. Carter brings his son to the farm. He thinks the farm is safe for his son but Sam doesn't think so. He thinks there is a lot of trouble for his son. Güzel. Gayet güzel. Peki okay. teşekkürler. Ee, hemen hemen bundan sonra da benzer şeyler olacak büyük ihtimalle değil mi? Özetleriniz. Daha farklı özetledim. Neyen var mı okumak isteyen? Yoksa... Hadi okuma Daha, <gülüyor> <mudan var. gülüyor> Tamam um, sonra alıştırmalara başlayalım. <gülüyor> tamam. A man named Sam lives in a farm, and when he working in there, Carter come while Sam chopping wood, and he pulled out a pile of paper from his pocket and then asks Sam why uh, he don't pick his mail often uh, to my understanding things and don't be interested and they are begin to talk about the fences and carter ask him again about why he don't want a holiday and sam don't be interested again uh, and then mr carter begin to talking why he brought, brought his son finally these two men have a talk while look towards property, they are talked about Carter's sons uh, and possibility about his escape uh, from farm or something I don't understand. <gülüyor> Bu şekilde hocam. Sesim geldi mi hocam? Şey Sesiniz geliyor ama hocanın sesi gelmiyor. Ha, hmm. Hocam sesiniz mi kapalı acaba? Şeyden yazalım isterseniz. Sağ olun. Hocanın bağlantısı bitti sanırım galiba bağlantı gitti. Şey ben bir şey sorabilir miyim? Bir Fransız e, kelimesi mi geçti? Ben bir, öyle bir cümle duydum da onu tekrar alabilir miyim diyecektim. O, yanlış mı duydum acaba? Fransız? Hayır. <gülüyor> yanlış duydunuz muhtemelen. Hangi kelime olabilir acaba? Hmm, ben yani... yanlış duydum o zaman Tamam. Fensiz olabilir. Fensiz. Fensiz. Okey tamam tamam. Evet. Hoca tamamen çıktı mı? Yoksa sesle mi? Tamamen çıktı. Tamam. Tekrar bağlamaya rahat olacak. Ee, şey olabilir mi? Süre bitmiş olabilir mi? Kırk geçe mi bitirecekti hoca dersi? Hmm, otomatik kapanmış olabilir mi acaba? Çünkü... herkesinki kapanmaz mı? Evet, Aa, biraz biraz Ama sanki önceki ders 50 dakika diye gözüküyordu. 45 aşmıştı aç, diye biliyorum. Evet, evet. 50 dakikadan fazla. Hmm. 40 dakika çok kısa zaten. Yani bir şey yapılmıyor. Evet. Hoca'ya ulaşabilir miyiz acaba? Gelecek mi? Yan numarası yok. Belki mail adresini bulup mesaj atabiliriz şu an. Var mıdır iletişim bilgileri? Ben araştırıyorum şu an. Mhm. Mm Hmm. Ne yapalım? Ortak bir karar alalım. Hoca'yı bekleyelim mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani. Belki olabilir yani, yani çıkarsak. Belki. Kütüphane ben... Üniversitesi'nden e, ekranı buldum hocanın mail ve e, oda telefon numarasını ama buradan hani, e, sayfanın linkini at, atsam bir sıkıntı olur mu acaba? İşte, oda numarası varsa odadaydı zaten hocam acaba. Ve onu atsam bu chat'ten bir problem olur mu? Çünkü hani yayın ekran falan alınıyorsa hani YouTube için. Alınıyor ekran, evet. Kuran kaydediliyor <gülüyor> o yüzden bilemedim. Numarası Ar arayalım. Arayabilirsiniz isterseniz arayın. Bende iletişim numarası yok. İçimizde birinin varsa ulaşsanız iyi olur aslında. Acaba internette ne sıkıntı oldu hocam? Önce sesi gitti çünkü. Hocanın mail adresini söyleyin isterseniz ya da siz yazdınız mı? Birisi bulduğunu söyleyeyim. Ya yani yazayım. Mail hemen basar mı? Telefondan açıksa bildirim geliyor. yok. Bilirim. Kızlar hiç kimsede numarası yok mu hocam? Vallahi ben de burada tanıdım. Özel nasıl yok. Şey, odasının numarası var demiştiniz. Şey, bilgisi var mı şey? Şu an dedi? link attım. Galiba chat kısmı gözükmüyor zaten. Buradan bakabilirsiniz. Ben de mesaj yazıyorum şu an. Tamam bakayım. Oda numarası var. Geldi arkadaşlar. Geldim. Ben de tam arıyor bu. Hocam Yok, o oku akademik haklı, haklı yok. Yok hocam, hocam geldi mi? Sesiniz geldi. Hoca geldi herhalde, ekran geldi. Evet hocam sesiniz sesini. geliyor mu şu an? Şu an geldi. Merak etme. Hocam şimdi geliyor <gülüyor> sesiniz. Kimisiniz hocam? Ben iyiyim valla, çok şükür bir sıkıntı yok. Ya şey, e, internetten koptu ve bir türlü bağlanmadı. Ondan uğraşıyorum. Tamam, tamam. Bir hocam. Tamam. Yani benim elimde olan bir şey. Estağfurullah tamam, hocam. Tamamdır. Benim merak e şu an <gülüyor> e, Hocam, eğer böyle yine bir aksilik olursa size mailden ya da oda hani ulaşabilir miyiz? Ben de tam mail yazıyordum. Ben de arıyordum tam odanızın. Tabii tabii tabii ulaşabilirsiniz. Tabii. Aynen hemen haberleşiriz. Tamam, tamam hocam. Hı. Çünkü ben kime ulaşacağımı da bilemedim şu an. Mail adresleriniz çünkü hemen internet bağlantısı yok ya o yüzden nasıl ulaşacağım da şaşırdım açıkçası. Biz size, biz size ulaşırız öyle bir durumda o zaman hocam. Aman vallahi like, siz bana ulaşın ben şimdi <gülüyor> <ulaşım>. <gülüyor> tamam. Teşekkür ederim sağ olun beklediğiniz için. Ay hocam olur mu? Sağ sen sen olayım. Olayım. Yani, yani elde olmayan nedenlerden dolayı böyle bir kopukluk oldu. Olsun. Tamam kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Ee, en son özetleri dinliyorduk. Kimde kalmıştık birin? Kimde? Ben özet yaptım hocam ama yani <gülüyor> ne herhalde arkadaşlar bilmiyorum siz duydunuz mu ne kadar tamam. Ben belli bir kısmını duydum büyük bir kısmını duydum. Tamam o zaman. Ee, tamam öyle bırakmış olalım alıştırmalara Hı -hı. geçelim olur mu? Hı -hı. Peki birinci kısma bir bakalım. Put the descriptions in the correct group. Yani bu üste yazanları ilgili e, kutuların içine yerleştirelim. Tamam. Bildiğin bir süre var mı hocam yoksa söyleyebilir miyiz? Hocam. Yine gittik. Hay Allah. Hocam. Hocam. <gülüyor> Hmm. Ne hocam. çok, iyi. Iyi. çok, i̇yi, iyi. çok Yok, estağfurullah. Hocam önemli değil ha. Hocam eğer internet bağlantınız kötüyse dersi burada bitirebiliriz isterseniz. Evet. O bitti gidemedik abi. Zaten son bir yok son iki alıştım Arkadaşlar merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. <gülüyor> yine aynı şey oldu. Anlamadım. Kusura bakmayın tekrar. Tamam geliyor hocam. hocam. Estağfurullah hocam. Tamamdır. O zaman hocam, ben... eğer internet sıkıntınız varsa şey dedim. Sonraki hafta da devam edebiliriz. Yani sıkıntı. Yani ilk nasıl? defa böyle bir şey oldu. Ben de anlamadım. Ama şimdiden sonra hmm. bir daha koparsa haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Olur tamam. Bir de üçüncü metni de hocam. aynı şekilde okuyup hatta kendi cümlelerinizle özetleyerek hazır gelirseniz tamam. biraz daha hızlı hareket ederiz. Tamam. tamam mı? Yani koparsak inşallah kopmayız da devam edelim bakalım. Peki sen yukarıdakilerden hmm. hangisini yapmış? On the... Life on the farm. Birincisi hmm. yani çiftlikte yaşıyor. Life Farm. the farm. Hı -hı. Works with his hands. Works with his hands. Yorbal Carter değil mi? Değil mi? Sam. Sam di ben Works with ben his his hands. Hands ben Mr. De Carter. Carter. Değil mi? Works with ben hands. Ben Mr. Carter, Carter anladım. Evet. Birincisi lives on the farm ve ikincisi de works with his hands. Ve elleriyle çalışıyor. Peki Mr. Evet. Carter? Owns the farm. One's the farm çiftliğin sahibi ve doesn't, doesn't often, come often come to the farm. Doesn't often come to the farm. Çok sık da çiftliğe gelmiyor. Don't Mr. Carter's son, onun oğlu ne yapıyormuş? Has, has done something wrong. Hı hı, ha -ha. has done something wrong. Bir şeyleri yanlış yaptı ve comes to the farm less often than the others ve diğerlerinden daha az geliyor, daha seyrek geliyor. Peki, şimdi test kısmına bakalım bir de. Choose the best answers. What is Sam's reaction to his letters? You know, Un uninterested. uninterested. Uninterested. Yani, uninterested. Uninterested. Uh -huh. uh -huh. uh, why does Sam not take holidays from work? He feels safer on the farm. Safer on the farm, evet. Uh -huh. He feels safer on the farm. Yani. Çiftlikte kendini daha güvende hissediyor. History. Güvenli güvenli. <gülüyor> Safer daha güvenli. Biraz daha Aynen. güvenli hissediyor. Aynen. Güzel. Ee, yani ikisi de aşık olacak. Üçüncü Hı -hı. soru. What can we guess about Mr. Carter? He is rich. Evet. Biz Mr. Carter hakkında ne tahmin edebiliriz? What can we guess? O zaman he is rich. Zengin birisi demek ki. Uh, what does Sam think Carter's son might do during his stay at the farm B he might leave... dangerous while riding he might do something dangerous while riding riding Hı -hı. riding evet. at bindiği zaman ne yapıyormuş he might do something dangerous ee, yani atabilerken ...pehlikeli şeyler yapabilir. Mm -hmm. Beş, how does Mr. Carter feel while he is talking to Sam in this scene? Nerv nervous. Mm -hmm. nervous. Nervous. Mu? Nervous mı? Impatient değil mi hocam? Yes. Peki şöyle yapalım. Angry, kızgın. Mm -hmm. Impatient. Sabırsız. Sabırsız. Sabırsız. Nervous. Gergin. Engişeli ve gergin. Excited, heyecanlı. Heyecanlı. heyecanlı ve meraklı anlamı da var. Yani o merak etmiş ve heyecanlanmış. Bunlardan tercih edeceğiz. O zaman hangisi daha uygun? Sanki sabırsız değil mi hocam? Hani böyle soru sorduğunda. Gergin bence ya. Şapkayı terlediğinden bahsediyor. Evet, evet, oynuyor. evet. Gergin, gergin mi yoksa sabırsız mı? Sanki gerginlik biraz <gülüyor> daha, gergin. daha ağır basıyor burada. Aynen, terliyor falan ya. Evet. Yani orada şey, nervous dediği kavgaya girişmek gibi de değil de korkudan, panikten telaşlanması, hmm. anxious gibi olmak yani o da eş anlamlısı mesela anxious hmm. kelimesi de. Orada biraz daha gergin ve tedirgin olmasını tercih edelim. Peki son soru. Why has Mr. Carter come to his house? Because his son has had problems at school. Because his son has had problems at school. Çünkü onun okulda bazı problemleri var. Bazı problemler yaşadı. Ee, şimdi şıklarda bilmediğiniz, anlamını, anlamadığınız bir şey var mı? Koparsak Bak, bile ben hızlıca geçtim ama yok hocam. Yok hocam bir şıkkın <gülüyor> <y> <gülüyor> neydi o? Crius Ebat. Crius Ebat'la kullanılır. Meraklı olmuyor. Ha. Tamam. <gülüyor> evet, tamam. Teşekkürler. Bir şey değil. Crius Ebat'la Hı -hı. Ben de ikide iki şık arasında kalmıştım. Evet Sam daha güvenli hissediyor çiftlikte ama bir de hani işi de yarım ya. Yanlış mı anladım o kısmı? Çiftleri tamir etmesi. Hemen bakalım. Why does Sam not take holidays from work? Sam neden tatile gitmiyor? İşi bırakıp da tatile gitmiyor. Çünkü çiftlikte güvende hissediyor dedik. Bir de hangi şık arasında kaldım dedim? C mi? C. Evet. He hasn't finished repairing the fences. Hemen Manu bakalım. Bahane alalım metin Metinde kanıtlayarak bulalım, olur mu? Nerede geçiyordu mesela onun eee şeyde? 34 onunla... diğer sayfada hocam. 2. Sayfada. sayfada. Evet, hemen buldum. Oh they meet. <gülüyor> o cümleyi göremiyorum şu an gözlerim karıştı. Hocam bu Aslında cümleden değil. bu cümleden önce cümle. bir e, tamir hakkında bahsediyorlar ya çift Aha. tamiri. Ben o yüzden biraz takılı kaldım aslında. Yani onun üzerine bir tatil e, sorusu soruyor e, Mr. Carter. Neyse çok vakit almayayım. Ben kendi içimde biraz tartışırım olmadı hocam. Yok yani vakit alman açısından değil. Ben hala boş gibi bakıyorum. Diğer sayfada. Diğer sayfada. Hocam. A holiday means being back out in the real world. A place even people like Carter travel to escape from. Sam's escape was his reality and he wasn't going back. Şimdi holiday bir burada geçiyor. Bir de şurada bakmamız lazım ilk sayfada. Don't you ever want to take a holiday? Sen tatile gitmeyi hiç düşünmüyor musun? Sonra arkasından gelen cevap. And go where? Nereye? A holiday means being back out in the real world. Eğer bir holiday gitmek istersen tekrar gerçek yaşama geri döneceksin. A place Even people like Carter travel to escape from. Carter'ın ziyaret etmeyi sevdiği gibi hani kaçmaktan e, travel to escape nasıl diyelim? Yani bir yerden kaçarak bir yerlere ziyarete gidiyor ya da tatile gidiyor, gezmeye gidiyor. Ama eninde sonunda dolaşıp aynı yere Heh, gerçek dünyaya, gerçek hayata geri dönüyoruz diyor. Hı -hı. E, bu yüzden yer bıraktığı keyifli. işler ee, çok uygun olmuyor burada. Hani şık olarak C şıkkına bakarsak. Hı -hı, tamam hocam. Ben bu cümlenin öncesinde geçtiği için bu tamir olayı <gülüyor> biraz onda aklım kalmıştı. O yüzden sorayım dedim. Teşekkür Aha, ederim. Şu an açık olduysa sıkıntı yok. Evet, evet hocam. Tamam. Yani burada aslında bize anlatmaya çalıştığı şey yani tatile mi nereye gideyim? İyi de eninde sonunda dolaşıp aynı yere geleceğim. Yani o nedir? Bulunduğu yerde kendini güvenli hissetme. Bir gibi var orada. Hı -hı. Tamam. Peki başka var mı aklınıza takılan bir şey? Yok hocam. Ben başka şey söylemiştim hocam. Siz şöyle dediniz dediğiniz. Yok hocam. Varsa hemen bakalım. Bekleyin. Hı -hı. Başka sorunuz yoksa e, şu alttaki diskaşın kısmını bırakıyorum. Zaten özet yaptık onun yerine. Evet. Why do you think Mr. Carter has brought his son to the farm? Sizce neden getirdi? Hocam son soru bağlantılı aslında. Yani değil mi? Hı -hı. Why has Mr. Carter come to his house? Because he needs to check my ah. O muydu? Because his Yok. son Hı -hı. has had problems at school. Yani çocuğunun okulda problemleri olmasından dolayı. Hı -hı geldi. Buna bağlayarak birkaç edin. Daha ekleyebiliriz tabii ki. Peki o zaman haftaya üçüncü metne geçiyoruz. Ee, ona da hangi metin yazıyor? Siz sistemden bastamıyım ben. Yine şunu isteyeceğim. Ee, bilmediğiniz kelimeleri çıkartın. Bugün olduğu gibi teşekkür ederim. Çok hazırlıklı geldiğiniz için. Bilmediğiniz teşekkür kelimeleri çıkartınız. Bir de reading teksti okuyup Anlamlı şekilde beş altı cümleyle özetleyin. Yani bunu söylüyor, şunu anlatıyor diye. Sonraki paragraf, an email from a friend diye bir metin. Heh, teşekkür ederim. Arkadaşımdan mail. Evet, evet o metin. Ee, yine aynı şekilde işleyelim olur mu? Yani ben şöyle sizler için daha faydalı nasıl olabilir onu düşünerek ilerlemeye çalışıyorum. Evet. Siz okuyup hazırlık mı gelirseniz burada en azından bir kere okurken telafuzunuzu düzeltiriz, sonra da alıştırma yaparız. Tamam hocam, tamam, hocam. olmuş teşekkürler. Tamam, tamam yani hocam hızlı geçtin anlamadık etmedik dediğiniz bir şey olduğunda lütfen bana söyleyin tekrarlayalım. Tamam hocam çok teşekkür hocam. ederiz. Tamam. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın haftaya görüşürüz. görüşürüz. Evet, Allah'a tamam. olun görüşmek üzere.